Yaşlanma doğal bir süreçtir ve hafızada bir takım değişikliklere yol açar. Birçokları yaşlanmayı bilişsel performanstaki düşüşle ilişkilendirir. Mesela annem ne zaman bir şeyi unutsa, yaşlandık artık der. Ama korkmayın, yetişkinlikte gerçekleşen bilişsel değişimlerin tamamı olumsuz değildir. Bazı yetenekler nispeten değişmeden kalır, hatta bazıları daha da gelişir. Olumlularla başlayalım. Değişmeyen Yetenekler Öncelikle örtük bellek ömür boyu aynı kalır. Başka bir deyişle bisiklet sürmeyi bir kez öğrendiğinizde ne kadar yaşlanırsanız yaşlanın, bu yöntemsel bellek hep sizinle gelecektir. Tabii herhangi bir beyin hasarı veya hastalığı geçirmediğiniz müddetçe. Tanıma belleği de zamandan bağımsız olarak nispeten sabit kalır. Yani bir şeyi öğrendiğinizde daha sonra o şeyi bir listeden seçebilme yeteneğiniz 27'nizde neyse 67'nizde de hemen hemen odur. Şimdi gelelim gelişen yeteneklere. Anlamsal bellek 60 yaş civarına dek gelişmeye devam eder ve ancak ondan sonra gerilemeye başlar. Yani yaşlı insanların sözel yetenekleri hala yerli yerindedir. Çok iyi birer bulmaca arkadaşı olmalarının nedeni de budur. Yaşlı insanların gençlerden ileride olduğu bir diğer alanda yine ilgili bir kavram olarak kristalize zekadır. Bu bilgi ve tecrübeleri kullanabilme yeteneği ile ilgili zeka türüdür. Daha yaşlı insanlar, daha uzun süre yaşayıp, daha çok bilgi ve tecrübe kazanmış olduklarından bu akla yatkın bir sonuç. Kristalize zeka çoğunlukla okuduğunu anlama ve mukayese testleriyle ölçülür. Yaşlı insanlar bu testlerde gençlerden daha başarılıdır. Son olarak yaşlı insanlar kişiler arası veya duygu yüklü problemler karşısında genellikle daha iyi mantık yürütür. Yine teoriye göre kişinin belli bir tür duruma dair bilgi ve tecrübesi ne kadar enginse bu tecrübelere dayanarak benzer bir durumla başa çıkabilme ihtimali de o kadar yüksektir. Elbette yaşımız ilerledikçe gerileyen bilişsel yeteneklerimiz de yok değil. Tanıma değişmese bile hatırlama zorlaşır. Yaşlı insanların tepki üretmesi gençlere nazaran daha zordur. Serbest hatırlama testi sonuçları, bunu kanıtlar niteliktedir. Benzer şekilde olaysal bellek de geriler. Uzun süre önce oluşmuş bellekler çoğu zaman değişmeden kalsa da, yaş ilerledikçe yeni olaysal bellekler oluşturmak zorlaşır. Yaşlanınca işlem hızı da düşer. Mesela birlikte kim milyoner olmak ister yarışmasını izlediğiniz anneanneniz, Sizinle aynı sayıda soruyu doğru cevaplayabilir. Hatta sizden daha başarılı da olabilir. Ama kısa sürede tepki vermek konusunda sizden daha çok zorlanır. Yaşlandıkça işlem hızına bağlı olarak bölünmüş dikkat de geriler. Dikkatimizi bir görevden alıp bir göreve vermemiz gittikçe daha zor bir hal alır. Bu nedenle dikkatimiz daha kolay dağılır. Özetle, yetişkinlikte gerçekleşen bilişsel değişimler, her zaman olumsuz değildir. Bazı bilişsel yetenekler gerilese de, sağlıklı yaşlılarda bazı bilişsel yetenekler değişmeden kalır. Hatta bazıları daha da gelişir.